Ahmet amca, geçtiğimiz hafta dört gün koşuya çıktı. Anlaşılan, Ahmet amca sağlıklı yaşamak için spor yapmanın yaşa bakmayacağını bilen amcalarımızdan. Koşmaya çıktığı her gün, dokuz kilometre koştu. Aynı hafta içinde, Bülbül teyze Ahmet amcadan on beş kilometre daha az koştu. Bülbül teyze geçtiğimiz hafta kaç kilometre koşmuştur? Şimdi, Videoyu durdurarak Bülbül teyzenin geçtiğimiz hafta kaç kilometre koştuğunu kendi başınıza bulmayı denemenizi istiyorum. Bunu deneyin. Sonra birlikte devam edelim. Evet, şimdi birlikte devam edelim. Bunu farklı şekillerde düşünebiliriz, farklı şekillerde gözümüzde canlandırabiliriz. İlk bulmak istediğimiz Ahmet amcanın Geçtiğimiz hafta toplam kaç kilometre koştu? 4 gün koşuya çıkmış ve her seferinde 9 kilometre koşmuş. Bunu gözümüzde canlandıralım. 4 gün çarpı günde 9 kilometre. Bu 1 günde ne kadar gittiği, bu 2 günde ne kadar gitti? bu 3 günde ne kadar gittiği gitti. ve bu da, 4 günde ne kadar gittiği. 4 çarpı 9 kilometre nedir? Bu, 9 artı 9 artı 9 artı 9'a eşittir. Yani, buradaki 9'ları toplayabiliriz. 9 artı 9, 18 eder. 18 artı 9, 27. 27 artı 9, 36. Ahmet amca toplam 36 kilometre koşmuş. Soruda bize Ahmet amcanın ne kadar koştuğunu sormamışlar. Bülbül teyzenin ne kadar koştuğunu sormuşlar. Bülbül teyze Ahmet amcadan 15 kilometre daha az koşmuş. Burasının toplamı Ahmet amcanın bir hafta boyunca koştuğu toplam mesafeyi gösteriyor. Ahmet amca buraya kadar toplam 36 kilometre koşmuş. Bülbül teyze Ahmet amcadan 15 kilometre daha az koşmuş. Çünkü o pilatese de gitmiş o hafta. Şimdi buradan 15 kilometre geriye gidelim. Bülbül teyze, Ahmet amcadan 15 kilometre daha az koşmuş. Bülbül teyzenin koştuğu mesafe bu kadar olacak. Bunun ne kadar olduğunu nasıl bulabiliriz? Bülbül teyzenin koştuğu toplam mesafeyi B ile gösterelim. Bülbül teyzenin koştuğu mesafe, artı 15 kilometre, Ahmet amcanın koştuğu mesafeye, yani 36 kilometreye eşit olacak. Bunu Bülbül teyzenin koştuğu mesafe eşittir, Ahmet amcanın koştuğu mesafe, yani 36 eksi 15 olarak da düşünebilirsiniz. Bülbül teyzenin koştuğu toplam mesafe neye eşit olacak? 36 eksi 15 nedir? 6 eksi 5 1, 30 eksi 10 20. Yani Bülbül teyze toplam 21 kilometre koşmuş. B eşittir 21 kilometre. Hoşçakalın.